Ben Ruygo. Merhaba arkadaşlar. Ben merhaba Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Evet, bu köyde hiçbir şey yok arkadaşlar. Ondan dolayı bu köyden gideceğim. Sen geleceksin tamam mı? Pis pis. Ya, tamam hadi. Hadi devam Kepompa ki arkadaşlar. Ee, biz hemen kayık yapalım. Bu arada arkadaşlar e, Discord sunucusu kurduk. E, açıklama kısmından gelerek Sizinle birlikte Minecraft oynayabiliriz. Açıklama kısmında hem de Discord e, moderatör alımları var arkadaşlar. Oradan da moderatör olabilirsiniz. Pisi pisi gel lan buraya. <gülüyor> o akşam oluyor ama sıkıntı değil. Zaten barışılıyız beyler. Gel pisi, pisi. O Zaten TP oluyor değil mi? Allah dur lan şey F5 basacaktım. Kedi geliyor mu? Lan! Cık. Ya gelmiyor mu ya? Neyse boşver beyler. Yeni kedi buluruz. saat kedi. Açılalım beyler biraz. Ya bizim adam gibi bir köy bulmamız lazım ya. Adam gibi bir köy. Onun yanında da bir ev yapacağız yani bu. Bayağı uzaklara gidelim. Burası. Şurası şey mi ya? Dur bakayım şurada var. Şurası devam ediyorsu? Evet tamam çok güzel. Böyle bir küçük bir. Ya abi senin burada ne işin var ama yani kuranları da yıkarım bu. Cık. Al bunu al. Allah Allah. Beyler biz şunu kıralım. Hı, devam. Şimdi beyler şurası olmaz. Şu taraf dilla yoktur yani. Şu taraflara gideceğim. Bakın. Çimenler başlıyor. Oralarda bir köy bulmak istiyorum. Hmm. Buralardan kurtulmamız lazım ya. Bayağı uzağa gitmemiz lazım. Olmaz burası. Bize olmaz aga. Burası olmaz yani bize. Şuradan açık var mı ya? Hmm. Al bunda abi. Tamam şurada orman. Şuralar olmaz. Şuradan sağa doğru gitmemiz lazım gibi. Ee, şurada bir kapanma var. Şurayı kıralım. geçemeyiz şunu da kır. Şunu da kır. Tamam. Oğlum niye geçemiyoruz Aynen tamam devam. Ya yeter ha vallahi bak yeter bas. Tamam hadi. Lütfen devam et. Ya of. Evet ve yine Neyse arkadaşlar, artık buradan sonrasına koşarak devam edeceğiz. Vallahi çok kötü bir mapte olmuşuz Opa! Bir de bunu dedikten sonra beyler yesür. Oy! Aa, altın bal altın balta ne var lan? Eklem bacakların. O ne demek bilmiyorum. Ama altın hızlı kırılıyor. Darbe 2. Yine iyi ama hızlı kırılıyor Alt, Altın zırh iyi Tamam demir yaparız Güzel birader güzel Çakmak taşları çakmak yaparız Eyvallah Şunları kırabilsek keşke Altın bloklarını kırmayacağım Gereksiz Tapınak var mı ya Oyunda hala tapınak var mı ki Vardır herhalde Bir tapınak bulalım o zaman Tapınak artık çok azaldı galiba yani Çok vardı tapınaklar çok az köy vardı daha fazla tapınak vardı şimdi tam tersi olmuş şunları da atacağım tamam beyler biz baya yürüyeceğiz yani orası aaa köy mü umarım gittiğim köy değildir burası Yok, tarla yoktu orda. Yesu, yes be, yes be. Onun kedi gitti ama kedi gitti ama yapacak bir şey yok yani. Biz yeni kedi sahipleneceğiz onda. Selamunaleyküm. Artık ben bu köyün yerlisim kardeşim. Sevina, sitanabima. Dur lan. Ne istiyor Artunse gideceğiz. dışlan hadi dam dam yat yat müladen yat, yat burada bir şey var m bu sana girsin Bey, şu iş ne iş arıyor anlayamadım ki bir türlü. Bu ne? Bu nasıl bir blok ya? Ay, mini yapacağım. Pi pi Lan dur şimdi. Goril abi, goril goril abi. Savanları kıralım mı? Kırmayak. Ben bu köyü yağmalamayacağım. Sadece sandıklardaki şeyleri alacağım. Oo, vault bizim olabilir mi? Ama er yok. Er mi deniyordu ona, bir şey deniyordu. Oy, tapınak mı? Tapınak mı? Kardeşim. Lan. Tavşanı mı öldürüyorsun? Neyse. Beyler hemen tapınağa uçuyoruz. Şuradan bir kazma yapalım. Beyler artık da bir yani bir kalkan yapalım bence artık. Şunu şuraya. Şunu da şuraya. Şeker kamışına. Yani demirleri de şuraya koysak. şunda bu karpuzlu kullanmıyoruz. Tamam bu iyidir. Bunu da buraya. Bir tane de şundan abicim. Ha, darbe ikili iki olan alalım daha mantıklı. Oradaki tentileri de alacağım bu arada. Tapınak delik tapınak çıktı. Şansımı tüm şansımı kullandım bu videoda herhalde. Hat, hatta tüm ay şansımı da kullanmış olabilirim. Hmm. Şurada şeker kamış, bayağı şeker kamışları fazlalaşmış bu arada. Düm düm dırım dırım dırım. Bir şey var, olabilir burada ama creeper creeper oluyordu eskiden. Artık olmuyor galiba. Yedim. O, yedik. Bir şey yapmış, şunun altına boş yapmış, yani yapmamışlar. Selamun Aleyküm. Allah kahretsin, Allah. o ekber. Oha şansa bak kalkan kalkanın yarısı gitti mi? Ama kalkan hiç gitmemiş lan kanka her şey kırılmış belli şunları at bu da gereksiz aga ekmek ekmek yapmıyoruz ya at abicim bunların hepsine evet, zümrüt lazım bunu da at şu da lazım şeker kamışı bunu da at ya. Yo aaa şeker kamışını al. Şeker kamışı lazım. Yine hepsini atacağız dur. Kumla şunla. Şu kalsın abi şu lazım olur. Abi attık onu da ya. Ulan ben salak mıyım? Şans hadi. Ulan hep sona mı? Cık. Bak kardeşim bir. İki. Bak çakmak taşını atma. Kanka anlaşamıyoruz biz ya. Bir. İki. Üç. Kemik kalsın. Ee, dört. Beş. Altı. Bakır kullanmıyor. Yedi, sekiz. Dokuz. Kalsın. Tamam bu kadar yeterli. Benim yukarı çıkmam lazım şimdi. Of. Oğlum hiçbir şey mi çıkmadı mı lan? İşte sandıklardan hiçbir şey çıkmadı mı? Bu ne oğlum ya? Bir üç tane şey zümrüt başka bir şey yok yani değerlilerden. Allah bak yine düşecektim. Salak salak düşecektim yine. Kapatmam lazım sonra ya. İskian buralara ev yapıyorduk lan. Ha vallahi. Tamam bu tapınak yağmalandı ama çok güzel yap yapmışlar baksana tapınakları. Tamam buranın ağzını sıştık doğru. Evet oğlum başka yok. Başka vardı ya hatırlıyordum eskiden de yok. O mu nasıl bir yapıdır? Allah aşkına ya. Ger mi kalmadı? Düşünsene bir tane daha tapınak çıkıyormuş. Vallahi şansımın 5000 tanesini kullanırım arkadaşlar. Tamam. Şeye geri gidelim. <gülüyor> Da da da da da pisi. Hıhımm <gülüyor> Sa- Ha bu saldırmıyordu ama. İşte. Ya bir şey bu ne alaka yani Kardeşim biz bundan yüksek atlamıyormuş ee Ya oğlum git. beyler bu köyde o zombi köylü hanım. Ha beyler biz bunlarla takas yapalım. Dur dur dur dur. Ben salak mıyım? Amacımız ne bizim? Bak sana bir zümrüt çıkarayım. Al kardeşim ister misin? Ya istemiyor. Piş, piş, piş, piş, piş. Lan zümrüt delamıyorlar mıydı ya? Hmm. Zümrüt teklif yapmıyorlar beyler. Selamünaleyküm. Ha. Ha. ha, Dört tane tavşan iti. Sen bir gelsin şuraya. Ha. Kal kal burda kal burda burda kal. Dur hatta seni bir çıkışını kapatalım. Ha. Çekil. Vallahi bak. Şunu kır Çık. Çık. Tamam böyle çıkamıyor değil mi? Sen bilader burada kalıyorsun. Döverim tamam mı? Burada kalıyorsun. Hatta şuna da bir iz yapalım. Bir şuralarda kum kasalım. Kazalım hemen. Şuradan ha. Kardeşim. Buraya da bu. Bir tane de bu. Tamam. Artık anladık. Burası onun. Şimdi benim tavşan öldürmem lazım. Çünkü... Bayağı veriyor. Yani dört tane bir tane veriyor ama yani... Bunlardan kazanıyoruz zaten. Aha. Hadi et. Oğlum bunlar velet ki. Bunlar velet. Yaba da velet. Bu da mı velet? Ha bu büyük. Tamam bir. İki oldu pardon. 3. Siz abi veletsiniz değil mi? Bu da velet. Tamam bu. Sen ne veletsin? Bidi bidi bidi. Ha bu. Bunu da bir Azra. Seni de örme şeyin gel. Azrail abi. Bunu da öldüralım. Oha ne ara kırılıyor lan bu. Oo baltı kırılıyor ha. Da Darabeyi iki falan ama yani güzel de. Kırılıyor biz bunu kırmayalım oğlum. Önemli şeylerde kullanalım o zaman. Hı, sen de öl. Tamam oğlum bu kırılsın ya. başar. ver. Lan Bak feyi katıyor görüyor musun? bye. bye Dur lan. Hepiniz saçma, saçma sapa zıplıyorsunuz. Şimdiki... Aaaa... Tamam başka bulamadık mı ya? Hadi. 12 yapalım bari. 3 tane de alalım hadi. 12 ya 12, 12, 12. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım. Yok bir türlü bulamadık. Tamam o zaman biz verelim. İki tane zümbürt alalım en azından ya. Sıkıntı değil. şimdi beyler. iki tane alalım. Sıkıntı değil. Ee, beş tane olsun en azından. Evet. Merhaba kardeşim. Sen bana şunu hemen. Lan Ulan değiştirdin mi? E 8 tane satıyordun. Selamünaleyküm. 20 TL 1 elmas mı? Ha? Sıkıntılı ya Vallahi bunun hepsi bir cırtı ha, Vallahi bak Ha 20 mi? Ha tamam buradan kasarız aga dur dur dur Kanka sen miydin o? o arkadaş ya. dur abi pardon abi Abi 22 yapma ya Kanka özür dilerim özür dilerim baksana saman vereyim Dur abi seni gel gel abicim gel abi Dur şuradan bir saman yapalım bunlar iyice çünkü O zaman götü kalkıyor bunların Tamam anıcı kutu kalka kardeşim hadi ya barışalım gel gel barışalım sam saman saman satan neredesin lan? kayboldu yer ya isteyen var mı isteyen var mı ama o kadar diyordum dur bakalım sen yirmi yirmi iki dur bakayım, gel bakıyım sen be. senin oğlum bak ben seni nereden buldum dur ya hepsini kır ha hepsini kır hepsini saman yap bunlar çok güzel gözüküyor böyle beyler tamam böyle ev zümrüt alabiliriz ya sıkıntı değil tamam enayiler diyor yani enayy Oyyy. Gelin ticaret, ticaret. Hoppa, gel bakalım. Daha ister misin? Aferin. 10 tane yaptık beyler. 10 tane yaptık beyler. Tamam. Şimdi bizim bir daha çok buğday bulmamız lazım. Nasıl nereden bulacağız? Oy kanka biz zenginiz bu arada. Zümrüt olarak zenginiz. Miller böyle satacaksın. gelişeceksin yani. Dur. İlk gelişmenin yolu bu yani. Onun üstüne zor iş yani. Buradan alacak zamanları, hemen saman yapacaksın bunların hepsini. Ay saman diyorum, buğday yapacaksınız zaten çerez sonrası. Direkt zümrüt, zümrüt al. Götü kalkıyor zümrüt veriyor yani. Bu kadar. Bunları da al. Bunları da al bunları da. Şimdi beyler nereden craft, crafting table nerede crafting table yani çalışma masası. Ha yenisini yapalım. Yeni yenisini yapalım bari. Şuradan al bunu Demirleri nereye koyacağız lan? Vallahi bak yer kaplamıyor. Şimdilik beyler neredesiniz? Gelin buraya bak. Satış var. Gel gel gel gel kaçma, kaçma, kaçma. Selamun aleyküm. Vallahi istiyorum mu? Hıh <gülüyor> Tamam abi kızma Hıh <gülüyor> Tamam al abi bundan Al bunu Daha istiyomu? Al bak Tamam Tüm şeylerini aldık lan bu yarın. Ha? Dur. Ha. Tamam bay bay. Ha başka şey satıyor mu ne Allah Adamın tüm zümrütleri bitmiş bir daha avuç diyor. Havuç'u bulamayız galiba biz ya. Ya da belki şurada bulabiliriz. Ha. Zaten yerim yok bir dur ya. Ha. Yok ya. Yok. Allah bunda. Tamam. Selamünaleyküm. Yok, tamam. Ben bizi il çalayım. Ha. Ya birader. Ha. Burada isteyen yok mu ya? Selam iküm. Sen neyse illa bulum istiyon ya kardeşim olmaz. Beyler biz de mi uyuyalım ya? Yoksa bunlar dışarı çıkmayacak hemen biz de uyuyak o zaman. Çekil lan. Selam iküm. Hı. <gülüyor> Kazık diyor. diyeyim. Ya beyler hadi bakın. Oo kanka bir gelsene sen. Gel gel. <gülüyor> zam yapmış. Cık, bu zam. siz amca olmuş bunlara ya. Ha. Tamam. 25 tane oldu beyler. Yani böyle şey var mı ya tüccar mı Böyle şeylerden alalım. Yok galiba. Ya. Selam sen de mi değilsin? Tamam. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videoları istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay <gülüyor> bay dur şunları alalım lan. Sonra köylüler alıp gidiyor ha. Hadi görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay abone olup like atmayı unutmayın. Discord sunucumun açıklama kısmına katılarak sizinle birlikte Minecraft oynayabiliriz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.